Tedavisinde ona göre ilerledik. Tedavisi, evet. Yani TROİD'in çok çalıştığı e, durumlarda genelde tedavi, yani üç yöntem var genelde. Nedir Bir bunlar? Bir ilaçlarla, ilaç vererek bazı ilaçlar, özellikle bu iot, kandan gelen iotun TROİD'e girmesini engelleyen ilaçlar var. Bu şekilde TROİD'in az çalışmasını sağlayabiliyor ilaçlarla. Bir de e, özellikle bu çok çalışan Graves hastalığında ee, radyoaktif iot dediğimiz iot e, vererek bu radyoaktif iot işte ışınlanmış iot iotlar e, biliyorsunuz neredeyse hemen hemen tiroid bezinde çok bulunuyor. O zaman iot alımıyla troit bezleri arasında büyük bir ilişki var. Kesinlikle tabii. Yani zaten troit hormonlarının ana yapısı iottur. E, Triiodotroxin mesela tetriiodotroxin hepsinin içinde iot vardır. Iot olmadan troit hormonu olmaz. Yani biraz sonra iyot konusuna da hı hı. değiniriz. Hocam. Ee, bu atom verildi falan hatta deniyor halk arasında. İşte atom verildi e, diyor. Aslında bu atom işte e, radyoaktif üyot veriliyor. Bu radyoaktif iyot orada türoid bezinin içine giriyor. Orada o radyoaktif şeyi, orada hücreleri yavaş yavaş öldürerek e, oradaki türoid bezinin küçülmesini e, sağlıyor. Tamamen yok olmuyor ama değil mi? Küçülüyor. Evet, evet azaltılıyor. Bir de cerrahi yöntemle tamamen o türeğit bezinin alınması durumu olabiliyor. Bu işte buradaki cerrahın hastanın klinik durumuna göre değişiyor tabii. Alınması en son evre mi hocam? Genelde en son tercih edilen yöntem evet. İlk önce ilaç tedavisi olmadığı işte radyoaktif iyot ya da atom denilen yöntem daha sonra da cerrahi denenebiliyor.